Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı tht Geometri Soru Bankası kitabında üçgen değişlik konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Çevresi 50 cm olan ABC çeşitli üçgene üçgeni biçimindeki bir kartonun köşelerinden her birinin çevresi 14 cm olan üçgen biçiminde 3 üç eş parça kesiliyor. Bu işlem sonunda oluşan altıgen parçanın çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunlar 3 eş parçaymış. Eş parça ve çevresinde kaç verilmiş? 14 verilmiş. ABC diyecek olursam. Burada madem eşliği kullanacağım. Nokta, çizgi ve çift çizgi açılarını da yazayım buraya. Burası kesinlikle ama kesinlikle nokta açısı. Ya da burası kesinlikle ama kesinlikle nokta açısı olamaz. Sebep. Burası nokta olursa noktaya nokta x kenar olur. Çünkü bize çeşit kenar üçgen diye söylemişti. O zaman burası nokta olamazsa atıyorum. Nokta açısı burası olsun. E, o zaman burası nokta açısı burası olsun. Çizgi açısı da neresi olsun? Şurası olsun. Şimdi herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. E nokta burası çizgi burasıysa burası da çift çizgi olabilir. Noktanın karşısı A iken çizginin karşısı B çift çizginin karşısı da C. E hocam burası noktada olamaz. Nokta olursa ikizkenar kenar olur. Şöyle ikizkenar kenar olur. Çizgi de olamaz. Çizgi olursa da böyle bir ikizkenar kenar olur. E o zaman burası ne olacak? Çift çizgi olacak. Burası çift çizgi ise o zaman buradaki açılardan herhangi bir tanesi nokta ve çizgi açısı da diyebilirim. E burada noktanın karşısı neydi? A'ydı. A çizginin karşısı neydi? B'ydi. Burası da çift çizginin karşısı C'ydi. Burası da B diye söyleyecek olursak. Şimdi çevresine 50 mi vermişti bana? Evet, 50 vermişti. E o zaman ben buraya bak şimdi. Şuraya bir x diyeyim. Buraya bir y diyeyim. Buraya da z diyeyim. x artı y artı z çevrede var. Artı ne var? C'den kaç tane var? 2 tane var. 2 tane A, 2 tane B ve 2 tane C var değil mi çevrede? Bak şöyle çevreye bak. 2 tane A var, 2 tane B var, 2 tane C var. Bunun toplamını 50 vermiş bize. Hocam, A artı B artı C'yi şu üçgenin çevresine 14 vermişti. Burası kaç yaptı? 28. At 28'i öbür tarafa. X artı Y artı de kaç geliyor? 22 geliyor. E hocam burası X, burası Y, burası Z. Burasının A olduğunu, burasının B olduğunu, burasının da C olduğunu biliyorum. Benden X artı Y artı Z artı A artı B artı C isteniyor. Oluşan altıgen parçanın çevresi. X artı Y artı Z neydi? 22 bulmuştuk. 22. Artı A artı B artı C ne? 2 artı 2 B artı 2 C. 28 ise eğer. 28 ise eğer. Burası da A artı B artı C. 14 zaten ya da çevreye 14 vermişti bana. 14. Şu ikisini topladığımız zaman da kaç yapıyor? 36 yapıyor. Valla arkadaşlar çok güzel bir soru. Gerçekten ilk defa görüyorum böyle bir soruyu. Zor bir soru mu? Yani güzel bir soru. Tam da ÖSYM'lik bir soru. Gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel. İlk defa karşılaştım. Hoş bir soru olmuş. Gerçekten. Geldik 2'ye. Şimdi 18 vermiş burayı. Bunu almış, böyle döndürmüş. Döndürme sorularında eş yapı değil mi? Şu kenar buraya mı geldi? Evet. Hocam burası x. Sonra bu 120 derece döndürmüş. Hocam döndürülme işlemi bak bu böyleyken hop bu buraya geldi. 120 derece. Burası 120 derece şöyle döndürme açısı. Yani şurada kaçı? 120. E o zaman burası 60 yaptı. Hocam 60 burası 30 oldu. Tamam. Olay bitti. 30'un karşısına a dersem 90'ın karşısı nedir? 2a. x dediğimiz 2a burası da 2a. Toplamda 3A'yı bize 18 vermiş. A'ya da buradan ne gelir? 6 gelir. E bizden X deniyor. x de 2A'ya eşit olduğundan 12'ye eşit olacaktır. Yani ikinci soru denizli çıktı. Geldikçe ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen ise şöyle bir eşitleri yazalım. Sonra burada şu açılar eşit verilmiş. Alfa alfa alfayı yazalım. Hocam şurası ne oldu? 60 eksi alfa oldu. Çünkü tamam 60 olduğundan eşkenar üçgen demişti. E burası da 60 olduğundan burası da 60 eksi alfa. Burası da 60 eksi alfa oldu mu? Oldu. E hocam elimde şu üçgenler var. Şu üçgen ile şu üçgen var. Dikkat edersen. Hocam açılar alfa 60x alfa 3. açıya da çift çizgi diyecek olursam. Alfa 60x alfa burası da çift çizgi. Yani toplamları kaç burada? Hocam toplamları 60 burası da 120 yapıyor ya da burası da 120 yapıyor diyebilirdin. Hocam bütün açılar eşit ve 120'nin karşısındakiler de eşit olduğu için bunlar eş üçgendir. Alfanın karşısı 3 alfanın karşısı burada da 3'tür 60x alfanın karşısı 7 yaptı. 60x alfanın karşısı burada da 7 yapar. Ozan zaman cevabımız 7 oldu. Üçüncü soruda. Evet bu da hoş bir soru. Geldik dörde. Bir dik kenar uzunluğu 3 cm olan 3 eş dik üçgen kenarları çakışacak biçimde yukarıdaki gibi yerleştirilmiş. Bunlar eş. Yani şu üçgen, şu üçgen ve şu üçgen eş. E, kısa kenar burada hocam burası. Kısa kenar burası. Yani burası çizgi. Burası da kısa kenar, burası da kısa kenar çizgi. E, uzun kenar üçgen hocam buradaki uzun kenar 3, buradaki uzun kenar da 3. Tamam ne çıktı burada? Bak şuraya A A dersek. Burası da A ya. Bak şurası kaç oldu? 2 A oldu. Hocam 90'ın karşısı 2 A ise 30'un karşısı A'dır. Bu eş üçgenlerin hepsi 30, 60, 90 üçgen çıktı. Yaz. İhmal etme. 30, 60, 90. 30, 60, 90'ları yazdık mı? Yazdık. E, hocam sonra 30'un karşısı A'yken 60'ı karşısı A 3 olacak. A 3 eşittir. 3 mu olacak? 30'dan 60'a geçiş. Evet. A'yı da buradan 3 bölü 3 buluruz. Köküç eşiteniyle çarparsak 3 3 bölü 3'ten 3 olarak buluruz burayı. Evet. A'yı köküç bulduk. Şimdi ne yapacağız? Bizden bu uzunluk isteniyor. Hocam şuradaki üçgende 120 işte A'yı da şey bulduk ya. Burası da 2 A'yı. A'yı da kaç kök Köküç. Yani burası 2 köküç. Burası da 2 köküç değil mi? Evet. Dikkat et. Sen belki buradan yaparsın ama bunu yapmana gerek yok. Hocam kosinüs mi? Gerek yok. Dik çizerek yapabilirsin. Buna da gerek yok. Çünkü niye? Ya şu açıları yazdık ya. 30'a 60. Burada kaç? 90 derece değil mi zaten? Yani şurada direkt dik üçgen yok mu? Var. Kenarları da 2 kök 3'e 3 değil mi? Evet. Şuraya da bir x diyecek olursak x'in karesi de 3'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi. halihazırda dik üçgen vardı. Ekstra bir dik üçgen oluşturmama gerek kalmadı. x kare 9 artı 12'den 21 yapar. Ve x'i de böylelikle kök 21 olarak buluruz. Örnek 4 böylelikle C'han oldu. Geldik 5'e. Bir abc üçgeninin işlemlerinden hangileri abc üçgenine eş bir üçgen oluşturur? Herhangi bir kenarı boyunca katlama. Evet. ABC üçgeninde ben herhangi bir kenar boyunca şu kenar boyunca katladığım zaman şöyle. Bu üçgenle bu üçgen aynı mıdır? Aynıdır. Doğru. Herhangi bir köşe etrafında döndürme. Şu üçgene herhangi bir köşe etrafında şöyle döndürdüğüm zaman. Döndürmede de eşekle elde eder miyim? Ederim. Bu da doğru. Çünkü kalem döndürdüğümde yine aynı kalem oluyordu. Kalemde de yani döndürme işlemlerinde de eş eşeklerle uğraşıyorduk. Doğru. Sonra herhangi bir yönde öteleme. Şu üçgeni aldım, şöyle öteledim arkadaşlar. Aynı üçgen kalem aldım, öbür tarafa getirdim. Bu da doğrudur. Eş üçgen elde ederim. Bir kenarı diğer kenarı üzerine gelecek şekilde katlama. Arkadaşlar, bir kenarı tamam. Bu belki ikizkenar üçgende olur. Şunu şöyle katladığın zaman şu üçgen şurada oluşur ama her üçgende şöyle katladığın zaman şöyle de bak şu üçgen şuraya da gelebilir. Yani şu üçgen buraya geldiği zaman da ben böyle bir üçgen bir de şuradaki bir üçgen elde ettim değil mi? Yani bunlar eş mi? Değil. Yani her, her zaman eş üçgen elde edemeyiz. Eş kenarda ve x kenarda eş üçgen elde ettiğimiz durumlar olabiliyor. Ama abc üçgenini eş bir üçgen oluşturur diye soruyor bana. Bunu da kesinlikle oluşturamam. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? 1, 2 ve 3 olacaktır. Beşinci soru denizde oldu geldik altıya. Şimdi ABC eşkenar üçgen demiş. Hocam eşkenar üçgense şu kenar, şu kenar ve şu kenar birbirine eşit. Şöyle çizgileri koyalım. Açılarda 60'ar derece. 60, 60 ve şuradaki açı da 60 derece. Hangisini kullanacağımı bilmiyorum. Vallahi çift çizgiler verilmiş. Çift çizgileri kullanacağım bir kere. Çift çizgiye ait şu üçgen var mı elimde? Var. Hocam bu üçgeni kullanacağım. Boşu boşuna verilmemiştir. E çift çizgiye ait başka neresi var? Hocam çift çizgiye ait bir de bu üçgen var. E 60'ın kolları çift çizgiye çizgi. Burası da 60 Burada da 60'ın kolları çift çizgiye çizgi. Yani sarı ile maviye ne oldu? Eş üçgen oldu. e madem eş üçgen burada çift çizgiyi gören açı alfaysa ki o zaman burası ne oldu? 60 eksi alfa oldu. Burada da çift çizgiyi gören açı alfa mıdır? Evet. E şimdi şu siyah hatta iki iç açı bir dış açı. E, alfa demişim ama buraya ben bir x diyeyim istersen. Şurası da x olsun. Şurası da x olsun. Çift çizginin karşısı xken çift çizginin karşısı x'tir burada. 60-x burası da. Alfa da neye eşit oldu? X ile 60-x'in toplamına eşit oldu. Yani alfa böylelikle kaç yapar? 60 derece yapar. Altıncı soru. Akçay oldu. Geldik 7'ye. Dik üçgen şeklindeki iki eş gönye ile dik dörtgen şeklindeki bir cetvel kenarları çakışacak biçimde bu şekilde yerleştirilmiş. Bak dikkat et. Eş gönye ve cetvel. Cetvelde şuradaki uzunluk belli mi? 32'den 20 çıktı. 12. Hocam şurası 12 ise kısa kenar. Burası da kısa kenar 12. Hocam burası da 20 ile 4 arası. 20 ile 4 arası kaç? 20-4'ten 16. O zaman 12-16. 20-3 çıktım çıktı mı burada çıktı. Bir yön yeni çevresi soruluyor. Yalnız 3-4-5'in 4, 4 katından çıktı. 5 katına kadar ezbere bilin diye söylemiştim zaten. Bir yön yeni çevresi kaç yapıyor? 20-16 ve 12'nin toplamı yapıyor. Bu da 48 yapar. Yani cevap denizde oldu. 7. soruda. Geldik 8'e. Bir katlama mevcut burada. Çevresi 37 santimetre olan ABC üçgeninde AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlandığında şu üçgen AC kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde olduğunda da şu şekilde oluşmuş. Burası 2 verilmiş. Burası da 3 verilmiş. AB X kaçtır diye soruluyor. Arkadaş şimdi dikkat et. Şu katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Tamam. Burası X artı 2 mi oldu? Evet. Hocam burası da X artı 2 oldu. E sonra ne olacak? Sonra burada şu kenar şöyle katlandığında buraya geldi. Hocam burası da X artı 2 mi oldu? Evet. E başka ne vardı? Şu kenarda x değil miydi? Evet bak şurası da x. Ve adam bize çevresini 37 vermişti. E o zaman x, x artı 2 ve şurası. Topla x, x artı 2 ve x artı 2 ve 3 var. x artı 2 ve 3 var. Bu toplam 37 verilmiş. 3, 2, 5, 7 yaptı. O zaman 3x eşittir 30 yaptı. Ve x ile böylelikle kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Bizden de x isteniyor. Cevap 8. soruda Cihan oldu arkadaşım. Geldik 9'a. Arkadaşlar 90'lar da uçuşuyor. Dal alfa e ya. Alfa beta alfa beta'ya daldın. Şu üçgen ile şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş. Alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı burada da 5'tir. a Sonra beta'nın karşısı 14 ise beta'nın karşısı 14'tür. E o zaman buraya kaç kaldı? 14 olduğuna göre 9 mu kaldı? Evet. E sonra ne olmuş? Şunu şöyle kaydırmışım. Ben bunu böyle kaydırmışım yukarı doğru. Bu 9 iken 6 olmuş. Ne kadar kaydırdım Ne kadar kaydırdım o zaman? 3 birim mi kaydı? Evet. 3 birim kaydı buraya doğru. E 3 birim kaydıysa buradan da C noktasından da 3 birim kayacak. Bak E'den buraya gelince tam burası 6 oldu ya burası 3 oldu. Yani 3 birim kaydı. Buradan da 3 birim kayacak. Burası da 3 oldu yok o zaman. Bizden ne isteniyor bu arada? Daha sonra üstteki nokta AC boyunca x santimetre ötelenmiş. Zaten bizden ötelendiği kısım soruluyor. 9 kere 6 olmuş. 3 olmuş. Buradakini de sorabilirdi bize. Burası da 3 olacaktı arkadaşlar. Öyle bir de bir soru sorsa Böyle de bir cevaba ulaşırdık. Dokuzuncu soru. Böylelikle akçay oldu. Ve geldik sonuncu soruya. ABC dik üçgeninde ABD. Üçgeni AD boyunca şu bu şekilde katlanmış. Bu da bu şekilde katlanmış arkadaşlar. Aşağıda gösterilmiş. Peki katlamayı kullanayım ben de. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Birken bir. Xken burası da X mi? Evet. Bak dikkat et bu kenarlar burada çakışmış. Hocam şu nereye geldi? Buraya geldi. E sonra bu da bununla çakıştı. Aslında bu buna eşitliği mi? Evet. Yani ne oldu burada? Hocam şu oldu. Bununla bu eşit. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. bunlar da bu eşit olduğundan e, Burada kaçıda 90 derece vermişti zaten. Yukarıda öyle vermişti değil mi? Evet 90 derece vermişti. Ana ne çıktı burada? Hocam 90 ve ikiz kenarlık var. İkiz kenar dik üçgen çıktı. Yani bunlar 45'er derece çıktı. Hocam üst üste binen açılarda birbirine eşit ya. Burası da 45 olur. Üst üste binen açıların eşitliğinden burası da 45 olur. Yani şurada kaçı 90 derece oldu? E hocam 1 burası X burası Yukarıda sanki şurayı da 2 vermişti Evet burası da DE uzunluğu da 2 E o zaman olay bitti Şurası 2 ya Yap Pisagor'unu kardeşim Hatta burada 90'ın karşısı 2 yan 30 30'un karşısı 1'dir ama Neyse 60'ı karşısında köküç yapar Cevabı köküçte işaretleriz Ya da Pisagor 2'nin karesi seçilir 1'in karesi artı X'in karesinden 4-1'den 3 gelir X kare O zaman x de böylelikle köküç gelir Evet böylelikle cevabı C anı olarak bulduk arkadaşlar ve bu konuyu da böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ne? İkizkenar eşkenar da. Evet, galiba o konu olması lazım. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.